Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve Europa Universalist 4'e hoş geldiniz. Ah bu oyun of. Bu oyunu çok oynadım arkadaşlar. <gülüyor> bu oyunu birazcık fazla oynadım geçmişti ama e, şöyle bir tadımlık, tek atımlık bir video yapayım dedim. Oyunu neredeyiz? Ha şey nerede? Ha. Play'de Iron Man modlu oynayacağız. E, şöyle bir ekran eklemişler. Oyunun e, oyuna başlarken eğer hiç oynamadığınız bir ülkeyi seçiyorsanız işte etrafınızdaki siyasi durumu, az çok inançlı olan ilişkinizi, hükümet tarzını falan filan, artılarını, eksilerini falan böyle yazmışlar. Dikkat etmeniz gereken şeyleri yazmışlar. Bu arada tabii benden çok daha iyi oynayan ahbaplarımız da vardır. Sizlerin yorumlarını aşağıda yorumlarda görmek istiyorum. Tavsiyelerinizi, önerilerinizi lütfen oraya yazın. Ben bu kendi boş zamanlarımda çok oynuyorum. Onları kullanırım. Söylediklerinizi yaparım. Ve bu arada dünyada tabii başka bir sürü ülke de var. Yani e, Kıbrıs olarak da oynayabilirdim veya Bizans olarak da oynayabilirdim veya herhangi bir şurada küçük bir prestiglerden birini alarak da oynayabilirdim. Eylerde bunlardan birini oynamamı isterseniz yine böyle küçük tanımlık videolar olarak veya belki çok ileride bir seri olarak e, onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi Osmanlıyız yıl 1444 ve ülkenin başında Fatih Sultan Mehmet. Var ama daha 12 yaşında. Şimdi normalde biliyorsunuz 21 yaşında falan İstanbul'u fethediyor Fat Fatih Sultan Mehmet. Biz böyle bir şey şey yapmayacağız. Erkenden gireceğiz. O yüzden hemen abi yolluyoruz. Yolluyoruz abi. Biz spy network kuracağız buraya. Ee, burada hak iddia edeceğiz ve şey yapacağız. Hocam sen de şöyle gel. Faction daha yolu. Ülkenin içindeki factionlar gibi düşünün bunları. Ümera var. Ümera birazcık daha askeri faction. Ee, soylular, komutanlar falan filan. Ee, ulema birazcık daha e, ülkenin birazcık daha inanç taraflarını el atan faction aynı zamanda bürokratik şeyleri falan da şey yapıyorlar ee, bürokrasiye de yöneliyorlar ee, tüccarlar var benim favori factionım bu tüccarlar hep tüccarlar üzerine gidiyorum sonra deli gibi para yapmaya başlıyoruz falan filan anadolu'yu da baştan bir birleştireceğiz ama İstanbul şu an e, önceliğimiz 20 ya demektir ki ben 22 bin kişiye 22 birliği savaşın içinden sokarsam, 22 birlikten 20 tanesi savaşabilecek çünkü komuta edebileceğimiz genişlik en fazla o kadar. Buradan legalizmi yürüyeceğiz çünkü teknoloji koste azalıyor. Teknolojimizi ne kadar hızlı geliştirirsek o kadar iyi çünkü ben bu puanların hep başka başka yerlere harcayacağım. Administrative ve teknolojiye gireceğiz bir süre. Çünkü çok fazla yer alacağız ve çok fazla korulaştıracağız. O Ramazan'dan müttefik şeyi var. Senin şeylerin kimler ki? Dulkadir ile Cyprus. Tamam abi, kabul edelim. Harika. Zaten e, bunları vasallaştıracağız. O yüzden önemli bunlar. E, 125 olduk hemen. Çok iyi. Hocam sen ne zaman şey yapacaksın ya? Bir buçuk artıyor her ay. Neyse bir şekilde Hallederiz. Ben o sırada yeni çiğrileri çıkarsam? Ben o sırada yeni çiğrileri çıkarayım. 50. Harika. Hah. 5 yeni çiğri buradan. 3 tane de buradan. Süper. Eee benim nerelere şeyim var şimdi. o olan çok iyi lan. Harika abi. Şuraya saldırabiliyorum. Ama kırım. Aman kırım. Ya abi ne yaptınız ya. Yapmasaydınız keşke öyle. Sen kiminle şeysin. Ak koyunlu. Seni hallederiz seni kolay Seninle de bir yandan ilişkileri geliştirsek mi ya. Yani? Ha. Seni de bence halledelim bir şey yapalım yani. Sen kiminle müttefiksin? acam Hocam acamla müttefik olma ya, savaşlara giriyorsun sonra. Om çok az kaldı, Ramazanı vasallayacağız hemen. Ha dur dur artık. Çok güzel. Ha abi gel benim ol, harikasın, harikasın, aslan parçası seni, harikasın. Ha yok Yunanistan aldıktan sonra. Tamam, hemen alabileceğiz. Harika. Bu orduyu hazırla abi, bu orduyu hazırla. Bizans'a aldığımız gibi Sırbistan'a da alacağız. Sen kiminle müttefiksin? Valaçya'yla. Aa, ulan sana da aslında. Hmm. Seni de alırız oğlum ne olacak? Arada seni de götürürüz. Ha, i̇şte bu. İşte istediğimiz şey bu. Bastık abi İstanbul'a playme. That's all we need folks. Savaş. Savaş aslında değişmez ama sen de işeceksin. Girin abi girin. Plague. Tamam abi bir şeyler yap. Okey siz burayı hallettiniz harika ee, Öncelikle şöyle yapıyoruz Sonra hocam Yeniçerileri oradan çıkaralım biz Yeniçerilerin hepsini çıkardık mı Harika bunlar da oradan çıkaralım Ve şunu da çıkaralım Siz böyle halledersiniz orayı Ama Tuna nehri geçiyor oradan. İyi oluruz yani kaç bin kişi var karşımızda 10 bin kişi var 10 bin kişi var 2000'i burada hallederiz bunları Demek ki bu tarafta 8 bin kişi duruyor Hocam sen kimlerle savaşı halletsin? Sadece benimle. Oho. Abi iki ayrılıyorsunuz. Sen buraya geliyorsun. Sen de buraya geliyorsun. Hadi bir kişiyi burada bırak. Hadi iki atlı burada dursun. Aa çok iyi. Donanmaları hemen halletmişiz. Harika. Abi şurayı yanlış yapıyorsun. Şunu böyle yapman gerekiyor. Ahbap ah, falan dediğiniz yerleri hemen söylüyorsunuz arkadaşlar. Hemen yorumlarda belirtiyorsunuz. Okey böyle iyi. Yeniçerlerden biri orada kalacak. Yapacak bir şey yok. Yeniçerler çok daha güçlü ama çok daha pahalı bakımı çok daha pahalı bakımı ha bulmak istedim kelime oydu. Abi siz hiçbir şey yapmıyorsunuz ya hayırdır abi var şurayı falan mı sen, sen nasıl bir yersin 980 mi tam bir buraya iş geldiniz görgunun şeyine altında harika ve bunlar aa geri çekil geri çekil geri çekil geri çekil geri çekil iki yıldızlı generalleri var tehlike ha bitti gel abi buraya ya da dur ya, ben şey çok yapmak istemiyorum. Valla çok zayıf bırakmak istemiyorum. Sonra... ...Macaristan'da falan şey yapmasınlar. Harika abi, sen buraya geliyorsun. Bu savaş bittiği gibi Sırbistan'a saldıracağız. Harika, morada... ...bizim. Oho siz hemen savaş halindesiniz ya. Ne savaşları bunlar abi? Oğlum durun lan. Hah, orayı bitirdik. Sen kimlerle savaş halindesin? Tamam. Tamam. Sen olayın başkasıyla. Aslında müttefik olarak savaştasın. Güzel. Çünkü onlara ihtiyacımız olacak. O bunu yaparım ama. Buradaki savaş bitecek ya. Buradaki savaş bittiği gibi yani. Şey, nasıl lan %76? Abi ben bunları halledemem lazım. Hocam barış yapalım ya. Yeni çerler. E, daha güçlü oldukları için. Ama daha pahalı oldukları için. Onları kullanacağınız yer çok önemli. Ben de onları böyle. A manya bak lan. harika. Getir abi orduyu buraya. Hiçbir yere gidemeyeceksin şerefsiz. Aaa hayır lan. Oğlum Ulan çük. Yardıma git ulan müttefikleri kurtaralım abi. Kurtaramayacağız ha. Adamları dövmek istemiyorum ya. Tamam abi oraya gidin bari. Ee ben bunların ordularını yok ettim ki. Hocam savaştan çıkın bari artık. Lans Ordunuz yok lan ordunuz yok. Neyle savaşacaksınız? Abi olay yok. Okey. Ya ordun yok ama kafat diyorsun hala ya. Ayıp bu yaptığın. Kalan her yerde yağmalarız abi. Bunu mu istiyordun yani? Bunu mu istiyordun ulan? Bunu mu istiyordun? Alayım mı şimdi seni yani? Bam diye alayım mı şimdi seni? Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? İyi misin? White piece kabul ediyor. Ya abi white piece yapalım. Seni de yemesinler yani burada. Al. Hocam. Seni alıyorum. Seni, seni almayacağım. Çünkü küçük bir trik yapacağız. Şimdi ben biliyorum ki full annexation yaptığımız zaman burayı da alıyoruz. Bunu bir denemek istiyorum bu videoda. Olmazsa deneyelim ulan ne olacak. Aa ulan şeye bak. Olaya bak. Hayır burayı, burayı ve burayı alıyorum abi. Bana tonla para veriyorsun. Deneyelim bakalım. Aa evet. Fulanexation yaptığımız zaman vasal bana geçmiş oldu. Harika. Aynen bunu yapıyoruz. Oh oh. İmparatorlukta olduk. Conquer Greece. E bunu yap. Aten. Abi Aten. Abi Aten benim ya. Oğlum bunun olması lazım lan. Ya öf. Ya abi ama Hayır. Hayır ya. ya. Hayır kabul etmiyorum ben bunu abi. Oğlum adamlar benim vasalım ya şu an. Neyse tamam hadi. Planlar battı. Planlar battı. Hocam ne diyorsun bu duruma? Geliyor musun? istesem gelecek bak ha. İstesem gelecek. Buna falan gerek yok. 200 olduk. Seni daha fazla sevmem diyor. Seni, seni her şeyden çok seviyorum diyor şu an bana. Moralim bozuldu. <gülüyor> şey yapmak istiyordum ben. Ama benim bölgem ya. Öf. E burayı da alamadık. Burayı da alırdım ben. Sırbistan'da alacağım diye burayı da almadım. Hocam seninle şeyimiz ne zaman bitiyor? 1449. Oğlum bir yılın daha var. Bir yıl daha keyifle keyifli hüküm sür. İstediğini yap. Bir yıl sonra senin için geliyorum. Kimin için şeyim var? Ak, Ak koyunlu. Ak var ya şu an ölüyor ölüyor. Ak ölüyor. Bir yılın var oğlum. Bir yılın var. Hocam sen kiminlerle şeysin? Senin hiçbir senin hiçbir ee, şeyin yok ki. Yok herkes Trabzon'a hükmetmek istiyor abi. Neyse ben oraya claim'imi basayım da ondan sonrasını bakarız. İbra, İbo. İbo bir yılın var İbo. İbo bir yılın var haberin olsun. Ben seni ne zaman aneksilebiliyorum ya. Aneksilemiyorum çünkü şey olması lazım değil mi? 190 olması lazım. Tamam abi improve relation'a gir. 200 artıracak zaten improve relation zaman içinde. Zamanla seni de aneksleriz. Athena'yı anekslediğimiz anda Sırbistan'a da alacağız. Hocam claim'i çakıyorum. Almak isteyen alsın bundan sonra. Ben buraya ben burayı alacağım. Ben bunu söyledim. Hadi bakalım. Ben çaktım. Ah, ha, ha abi gel. Gel. Gel aslan parçası gel. Ha be! İşte böyle ya. Oğlum dur lan. Şimdi elayım kalmadı. Allah kahretmesin. 1455 tane eksilemeye başlayabilirim. İyi zaman gelince yaparız. Competition for padişah. Aa! Kenemize eş şimdi. 4 3 2 dahaymış abi. Bak bu bu formation'da maçı kazanırız ha. Hah bak abi, bak bunun ismi ambargo, buna ambargo diyorlar senin malların benim ülkeme girmiyor mu öyle bir şey yani sanırım öyle Benim ülkeme girmiyor hoş, benim mallarımın sizin ülkenize girmemesi daha önemli burada ama Hocam savaş, savaş savaş savaş, aksaray fark etmez herhangi bir şey, seni alacağım Dün İbo, İbo vakit doldu İbo, oturduğun tahtı alacağım İbo, sonra tahtı yakacağım Hocam doğrudan ordularına giriyoruz. Hah geliyor. Hocam. Orada bir savaş olacak. Kusura bakma. Ordu mu mordun kalmayacak. Hah. Abi harika. Abi atlıları siz bir buraya yollayın. Yeniçerilerde farklı bölgelere gitsin. Yeniçerilerde buraya gelsin. Buraları hep alıyoruz. Buraları hep alıyoruz. Sene bu salakları geri at ya. Oğlum neden bu savaşa gir giriyorsunuz lan? Kazanamayacaksınız işte. Aa bak şerefsiz arkadan geliyor. Önce biz savaşacağız oğlum. Sen bir yere gidemeyeceksin. Al. Sen kimin toprağında kiminle savaşıyorsun? İyi kayıp veriyoruz bu arada. Sağlam kayıp veriyoruz. Vermememiz gereken kayıpları veriyoruz şu an. Şu an karşımda çok da fazla kişi yokmuş. Aa adamlar buraya geliyor lan. Fırsat. Fırsat fırsat fırsat fırsat arkadaşlar muazzam bir olay biliyor musunuz? Adamlar Trabzon'u alıyor şu an. Neyse ben de onları almaya gidiyorum. Adamlar kuşatırken ben de onları kuşatacağım bir nevi. Oo, Karaman harika. Hemen aşağı in abi. Adamlar orduları kalmadı bu arada. Mahvettik ve kuşatmayı devraldık. Sen bir savaştan çıksan oğlum. Sen bir basketbolan para vermiyorsun. Tamam sen bir savaştan git seni istemiyorum abi. Bir tek şimdi bunlara kaldık. Ben yeniçerileri başka birliklere çekeceğim ya. Kuşatma yaptığım birlikleri çekmeyeceğim. Kötü oluyor sonra. Hadi abi bitirin şu kuşatmayı ya. Ya aynen yeniçerileri bir yerde biriktirelim. Gel abi Sivas'ta biriktiriyoruz bundan sonra sizi. Özel birliğimiz olacak abi. Çok özel. Venedik ne savaşı bu? Zeta'yı almak istiyor. Aha içeri aldık harika. Abi her şeyinizi veriyorsunuz. Para da veriyorsunuz. Oh be sonunda. Anadolu Anadolu'ya benzemeye başladı. Bir tek Trabzon kaldı geriye. Hocam sen muazzam bir generalsin. Sen bir buraya git bakayım. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Bu büyük yeniçeri birliği. üf, 8 şey biraz fazla şimdi. 8 e, biraz fazla. Bence 4 gayet uygun. Sizin isminiz bundan sonra... Urfa değil, ha Büyük harflerle yazarım o zaman. Fırtına ordu. Tamam, fırtına ordu da olur. Ah Trabzon'u da alırsak. Harika. Siz ikinizi bir ilhak edeceğiz. Atina ile seni bir ilhak edeceğiz. O konuda şeyimiz yok. Memlüklere karşı turnusu kullanabilirim ha. Hocam benimle müttefik olur musun? lan müttefik olacağız diye evlenme teklifi götürdüm. Ya alın artık burayı ya. Ha ulan o şey gemileri de getir. Harika donanmayı da getir. Bir de donanmamız eksilmiş gibi mi? Ha, yok yok eksilmedi. Eksilmedi eksilmedi. Hadi lan alın artık burayı. Ha Ne? Lan oraya ben aldım ya. Emeritus'in... Ağzını burnunu kırarım ha. Sen sana doğrudan savaş ilan ederim oğlum. Burası benim. Tamam, çekiliyorum. Burası benim. Burayı ben aldım. We shall see about that. Imereti. we shall see about that. Çekil abi. Harika. Çıktınız siz oradan. Hocam. Hocam. Senin ağzını burnunu kırarım. Burası benim. Kusura bakmayın kardeşim. Ben burası için savaştım. Ben burası için savaştım. Ben burası için savaştım. Ve kesinlikle başka herhangi bir şeyim yok. Herhangi başka bir savım yok. Dalıyorsunuz abi buraya. İkiniz birlikte geliyorsunuz buraya dalıyorsunuz. Abi yani benim göz koyduğum yer neden siz şey yaptınız ki şimdi? Neyse bir de bunlardan para alırım iyi oldu. Açık göze bak lan. Geldi benim bölgeme kon diye. Ulan ben aldım lan orayı. Benim generalim de oraya kuşatan şerefsiz. Benim gemilerim de limanları bloke eden. Benim askerlerim de her tarafı saran. Senin kaç bin askerin var lan? 12 bin. Sarayı korumak için 12 bin askeri kullanıyorum ben. Oh oh oh. Korları da yaptık. Harika oldu. asker geçirebiliyorum ben oraya. Kaç kişi geçirebiliyorum? 15 kişi geçirebiliyorum. Geçir abi. Geçir. Açık gözlere yer vermeyeceksiniz bu dünyada. Oğlum ne, sa ne giriyorsun lan adama? Kay yok kaybediyorsunuz. Dur lan kaybetme olan. Neyse yakalayacağım yakalayacağım dur. Bir şeyleri kalmadı. Hiçbir şeyleri kalmadı. E hocam Trabzon'u almayacaktın ya. Hakikaten almayacaktın ne diyeyim. Aa Trabzon'u aldım. E çok iyi. Hocam bana Trabzon'u vermek için ne şey yapıyorsunuz? Sadece ne ya? Aa kabul ediyorlar dur lan dur. Triz'in against the mu? mı? Oho. Herifler asker göndermiyormuş. Böyle rastgele isimler yazıyorlarmış. Ümer'e on loyalty kaybedecek. Abi Ümer'e loyalty kaybı. Aman tamam ya. Tam Trabzon'u bana veriyorsunuz siz değil mi? E, az para... Tamam Trabzon'u veriyorsunuz işte o yeter bana. E tamam abi bitti bu iş. Tamam seni ulemaya vereceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Jandar bana küfretmiş. La. Hayvan herif. Kırım hala şey yapmıyorsun abi. Gözünü seveyim. Kırım. Yap lan. Hocam. Kırılma keseceksin şeyin aynen. Seni spesifik olarak ne zaman anex'liyoruz? 1 haz, e, haziran 1454. Abi neden lan Fatih Sultan Mehmet acımasız çıkmış ya? Ya ben ülke toparlamaya çalıştıkça siz <gülüyor> hakikaten bozuyorsunuz yani o olay oluyor mu şu an? Çok iyi. Harika. Rumlar bizi destekliyormuş. Desteklesin abi. Harikasınız. Destekleyin. Cık. Padişah acımasız çıkıyor. Sonra Rumlar desteklemeye başlıyor. Burada küçük bir ironi var bir yerlerde. <gülüyor> Görev yapmamız lazım. Görevleri yapamıyoruz şu an. Ama yapacağız. O noktaya da geleceğiz. Ne? A, Skolar'ı davet edebiliyoruz. E davet edelim. Kimi, kimi davet edebiliyoruz? Development cost e, %10- e, Harika. Bu bizim işimize yarar. Hah! Atina! Ge Atina gel. Atina gel. Gel artık ana vatanın bir parçası ol. Gel. Harikasın. Vendik'le çok sağlam savaşa gireceğiz bir ara ama hadi hayırlısı. Şimdi şöyle bir bakalım. Nereler açılabiliriz? Valacya, ne var abi? Valacya'da hiçbir şey yok. Abi ben senin ülkeni, ülkeni göz diktim. Ben senin ülkeni alacağım. Harika. Şu an ha görevi tamamladık. Süper ulan. Echoire Subjects. Bunu da yapıyor olmam lazım. Harika. Oy Sunrise Spikes. Bunu da açtık. Çok iyi. Ha yeni tarzı askerimiz var. Azaplar. Gelin abi. Azap. 30 tane galley yapmam gerekiyormuş. O kadar olur mu galleyin benim? 23 tane galley yapmam gerekiyor. Kalyon mu diyorlar? Kalyon diyorlar sanırım Türkçe'si Türkçesi ne ya? Bilenler yazabilir mi? Kalyon mu? Kalyon gibi bir şeydi. o yerel soylular milleti soyuyormuş. Abi da abi ülkenin içine ettin ya. Hakikaten ülkenin içine ettin ya. Toprak lazım bana arkadaşlar. Daha fazla toprak lazım ve daha da fazla toprak lazım. Bu dünya. Hocam selam. Evet şu an hazır boştayken e, şöyle bir şey yapabiliriz. Ben kusura bakmayın ama bizden şurayı alacağım. Aa aldım hakikaten. Okey. Bana öylece verdiler. Bizden şurayı da alacağım. Hiç hiç sıkıntı değil. Hemen şuradan... Kim bu? Hadim'i yolluyoruz. Sebahattin'i. Zaten yanında şey var. 12.000 kişi giriyor ve burayı yerle bir ediyor. Yerle bir etmiyor. Şey, isyancıları öldürüyor. Yerle bir etmeyin abi. Lütfen yerle bir etmeyin. Orası bizim. Orası bizim. Oh. Yeni çiğerler. Bak ne yapıyor. Neler yapıyor. Aslan parçaları be. Harika. Hocam siz bir kendinize gelin şimdi. Siz kendinize gelince farklı şeyler yapacağız. Böyle yaparsam prestij kaybediyorum. Böyle yaparsan prestij kazanıyorum. Biz orayı ne nah alırsınız zaten? Ben de o sırada kendime gelirim. Oh fırtına ordusunu yollayacağım. Kareleri geliştirmemiz lazım. Ha şimdi. Abi ben bunu alırım sanırım ya. Yani 180 dükat çok güzel görünüyor ve diğer ülkelerle olan mem power'm alayım. Bunu mu alayım? Şimdi Konstantiniye bir bakalım. İstanbul'a bir bakalım. Evet abi. Yok abi ben taksi alayım ya, Teşekkürler. Biraz parada gelsin. Sen biraz daha şey ol. Oh oh harika. Harika buradan da bir şeyler geldi. Şimdi ben Trabzon normalde ulemaya verecektim değil mi? Emirati ve Georgistan gerçekten planların altını üstüne getirdi abi. İçine iyice etti benim planlarımın. Benim kuşattığım şehri aldılar. Oradaki küçük kırık bir iki birlik sayesinde. Hah! Atina beni de harika. Hah! Oh çok iyi harika. Bundan sonra Atina benim olduğu için şey de oldu. Hocam dalıyorsunuz buna. Çok seyri bir şekilde hallediyorsunuz bunu. Hocam sen de kuzeye geliyorsun. Hah hallettim. Harika. Çok iyi abi. Şimdi buraya gelin. Ben seni tehdit ediliyor muyum? Tratandward bana burayı ver. a Verdi lan. Harika oğlum. Şimdi Sırbistan. Sen Bosna ile birliklisin. Bosna'nın da içini edilmiş zaten. Ben birliklerimi hazırlayıp seni ağzını burnunu kırabilirim sanırım hemen. Çok da bir şey yapmama gerek kalmayacak gibi. Merchantlar çok özür dilerim abi sizleri telafi edeceğim hatta dur telafi ediyorum sizi bak nasıl telafi edeceğim hocam burası sizin bundan sonra hayırlı uğurlu olsun hayırlı uğurlu olsun sarım Atina'da sizin olacak. Evet sarım Atina'da evet Atina'da size veriyorum hayırlı uğurlu olsun hadi bakayım. Oh. Bu yaptığım hareket yanlıştır lütfen söyleyin savaş savaş savaş savaş savaş ve ee, burası sizin başkentiniz mi başkentinizi alacağım. Başkentini alıyorum. Sen buraya gidiyorsun, sen de buraya giriyorsun. Siz geri çekilin abi. Yeni çayarlar ilerlesin. Aa sen şuraya girsene. Orayı da al. Karşımızda kaç kişi var? 13.000 kişi var. Şimdi az bir şey değil 13.000 kişi ama şöyle az değil. Sen ne zaman oraya yani sen kilitlisin. Harikas. Gelin abi tamam saldırın okey. Çok iyi lan. Savunuyorum zaten. Adamların birlikleri kalmayacak sanırım. Kalmadı. Şu an düşmanımız falan yok ha. Tek bir birlikleri var. Etraflarına bakıyorlar. Olan Geride biz mi kaldık diye falan etraflarına bakıyorlar. Şimdi. Oğlum tımar güzel lan. Tımar neden doğru gidiyor ki? Tam, tımar sistemini yapın abi. Tımar sistemini yapın. Bu ne? Oha. Oğlum çok iyi lan. Misli... Çok mistisizlik olursak. Yani çok böyle dindar bir devlet olursak. Kutsal çağrı yapabiliyoruz. İnsanlar diyoruz ki insanlar bu kutsal savaşa gideceğiz falan filan. Cennet yolunda öleceksiniz diyoruz ve 8000 kişi geliyor. Ya burayı nasıl alamadınız ya. Oğlum bir, bir tek bir birlik var lan içeride. Benim generalim. Benim generalim burada ama ya. Uf, my bad. My bad. Aaa. Çevir çevir cami yap. Güzel olur baya prestij, loyalty falan. Olaylar çok. Of. Hah. Ramazan da aldık. Harika. Sizin birlikleriniz nerede? Benim yanımda tabi. Ha, oh gemileriniz geldi. Abi hadi abi hadi hadi hadi come on come on. Ha buraları aldık artık ilerleyebiliriz. İlerleyin abi. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Ha orayı da aldık. Oğlum Ozan sen buraya gel. Harika. Ben bunu yapmadan önce bence şey yapayım. Hani şunu yapayım. Harika. Orada küçük bir çakallık yaptım ama. E bizim artık burası. Çok da bir şey yok yani. Çok teşekkürler. Dur. Okey buraları her yeri aldık. Şimdi ben buraları zaten istiyordum. A dur. Clear Offer. İlk önce şöyle yapıyoruz. Geri çekilin abi. Bu diyor ki bana böyle bir koalisyon kurulacak. Ben yani burayı da alacağım. Burayı mı alırım? Aa, iki yeri de alabiliyorum. Burayı da alabiliyorum. Koca bir koalisyon kurulacak diyor. Bu koalisyon bana o kadar kötü gözükmüyor. Böyle yapacağım dediğim zaman kötü gözüküyor sanırım. Evet. Evet. Evet kötü gözüküyor. Çünkü orada Venedik ve e, Macaristan'ı birlikte görüyorum. Hoş bir durum değil. Ya Sırbistan'a da koalisyona katılacak diyorlar ama Sırbistan'ı ben yiyeceğim için koalisyona katılmayacak. Sırbistan senin şeyin bitti abi. Sen gidiyorsun. Hoş geldin imparatorluğumuza. İmparatorluğumuz çok sıcak. Çok güzel. Ve e, Sırbistan'ın e, Fethi de tamamlanmışken Bu videoyu da burada bitirelim. Bu da Europa Universalist 4'tü. Ee, belki kötü oynadım, belki iyi oynadım. Çok da iyi oynadımı düşünmüyorum açıkçası. Yapmak istediğimiz bazı şeyleri çok geç yaptık. Ee, dediğim gibi daha önerileriniz varsa, abi bu oyunu böyle daha yapabilirsiniz, şöyle şöyle şeyler yapabilirsiniz falan gibi onları yorumlarda kesinlikle belirtin. Ee, oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa onları da yazın. Böyle ara ara -ar tek atımlık videolar yaparız. Sizlere farklı farklı oyunlar da gösteririm.